Buluşma noktasına vardık. Paketi almak için inişe geçiyoruz. Mideyi doldurmak için savaşanlar midesi dolunca durur. Kahramanmaraş depremi sonrası sosyal medya hesabından önemli destek ve yardım paylaşımları yapan, teşkilat başrolü Deniz Baysal Yurtçu, felaket bölgesinde yaşanan bir olay oldukça sinirlendi. Sahada insanlar enkaz altından çıkartmak için büyük çaba sergileyen yardım ekiplerine teşekkür eden oyuncu, kendi canını ardına bırakıp canla başla sahada olan tüm kurtarma ekiplerine, gönüllülere minnettarız. İyi ki varsınız, hakkınız ödenmez diye paylaşımda bulundu. Görüntü aktarmak için basın mensuplarının zaman zaman sınırı aşmasına da oldukça tepki gösterdi. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.